Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Şubat ayında akrepleri nelerin beklediğini konuşacağız. Evet, Şubat ayı oldukça hareketli başlıyor. 1 Şubat'ta Kova Burcu'nda Satürnyen bir yeni ay var. Aynı zamanda aydınlanmanın ve sürprizlerin gezegeni Uranüs'te bu yeni aya biraz sert bir etkileşimde bulunuyor. Peki bu akrepler için ne anlama geliyor? Öncelikle akrepler ev ve aile yaşamlarına dikkatlerini yöneltiyorlar. Şöyle ki bazı akrepler taşınabilir. Bazı akrepler yeni bir ev arkadaşı edinebilirler ya da mevcut bir ev arkadaşı olan ya da halihazırda biriyle yaşayan akrepler biraz tartışmalara açık olabilirler ve bu tartışmalar ani gelişecek tartışmalar olabilir. Buna dikkat etmeleri gerekiyor akrep burçlarının. Şimdi tartışma demişken akrepler kardeş kuzen gibi yakın akrabalarla da iletişimlerine biraz dikkat etmeliler bu ay boyunca. Özellikle ağızlarından çıkacak sözlere çok dikkat etmeleri ve kırıcı olmamaya çalışmaları büyük önem taşıyor. Önem taşıyan bir nokta daha var o da kısa yolculuklar. Kısa yolculuklar esnasında biraz ufak tefek kazalara açık olabilecekleri, görüntüleri Buna karşı da dikkatli olmalarını öneriyorum. Ayın ikinci yarısından itibaren özellikle 15 Kasım ve sonrasında doğan akrepleri ilgilendiren etkiler var. Akrepler kariyerleriyle ilgili, sosyal statüleriyle ilgili hayatlarında yeni bir yön çizmeye karar verebilirler. Bazıları kariyer yaşamlarını farklı bir noktaya taşımak isteyebilir, iş değişikliği olabilir ya da işlerinde mevcut statüleri değişebilir. Bu tarz etkiler alıyor olacaklar ama en önemlisi hayatta gerçekten ne yapmak istedikleri üzerine kafa yoracakları, bunu düşünecekleri ve bu konuda da somut adımlar atabilecekleri görülüyor akrep burçlarının. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.